hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Karşımda Cevdet Hacarsoy var. Bu sefer e, teknoloji ve bilim notları diye değil, farklı bir konuyla karşınızdayız. Kriz zamanlarında evden nasıl çalışılır? 10 bilimsel ipucu. Cevdet bizim için derlemiş, e, bir sunum hazırlamış. Ee, şimdi sunuma başlıyorum şimdi o zaman başladım. Hamdi abi. E, sen de sorular sorabilirsin, durdurabilirsin. Durdur dur da daha dur. Sadece ben konuşmayayım, tamam. daha güzel olur. Şimdi beni hiç tanımayanlar varsa psikoloji okudum ben Otüde 2016'da mezun oldum. 2018'de Leiden Üniversitesi'nde, Hollanda'da klinik psikoloji yüksek lisansından mezun oldum. Ee, şimdi de Erasmus Medical Center'da epidemioloji alanında doktora yapıyorum. Oradaki sunduğum bir sunum zaten onun Türkçe hali. Araştırma konum migrenin, migren baş ağrısının sebepleri ve sonuçları, nedenini hala bilmiyoruz e, açıkçası o yüzden de e, onu araştırıyoruz. Bilim yetişimi yapmaya çalışıyorum. Uçuş simülasyonlarıyla uğraşıyorum. Bu şekilde. Buraya da thumbs down butonu koymasaymışım. Neyse 4 kişiden geldi. <gülüyor> <gülüyor> İyi az güzel. <gülüyor> Bu kadar benle ilgili. Şimdi bazı uyarılar var. Bir, 10 tane bilimsel ipucu sayacağız. Evden çalışmakla ilgili yani evdeyiz şu anda hepimiz e, ya da evden çalışanlarımız. Bir şekilde evden odaklanmak, sağlığımızı korumak, karantina içinde ruh sağlığımızı korumak için ipuçları bunlar bilimsel ipuçları. Ee, bunların hepsi, yani böyle bir bu da yani checklist değil Hamdi abi yani 10 tane ben 9'unu yapıyorum, 10'uncusunu da yapayım gibi bir görev değil yani bunlar öyle söyleyeyim. İşe yarayanı yapın, işe yaramayanı bırakın içinden seçin kendinize göre onu söylemek istiyorum. Ve etkileri de hani ilaçlar üzerinde yazarlar ya etkisi kişiden kişiye <gülüyor> göre değişebilir diye. Yani kimisi mesela bir ipucundan yaptık dediler ki yani süper çok işe yaradı benim bütün o odaklanma sorunumu çözdü, kimisi de hiçbir işe yaramadı diyebilir onu da baştan söyleyeyim. Burada verdiğiniz oyları da sunumdan sonra sileceğim, verileri saklamayacağım, ona göre sorularda da sormadım zaten hani sonra araştırma yürütülecek sorular değil, onu da söyleyeyim hani şeye geçsin, kayda geçsin. Şimdi Hamdi abi bu sorularda dediğim gibi 0, zaten 7 kişi geçmiş, 4 kişi, 5 kişi, 34 kişi şu çocuk sorusunu geçmiş demek ki yani çocuğu yok ya da onlara uygun değil, bu da anlamlı bizim <Gülüyor> için. Şimdi yorum yapacaksak şöyle diyelim. Covid-19'dan önce evde çalışmak daha kolaydı dediğimizde bir sonuç almıyoruz. Yani ortalamamız 5'te. Yani ne daha kolaydı ne daha zor diyor. Burada bir farklılık yok diyorlar. E, fakat şunu unutmamak lazım. Bak 31 kişi hiç katılmıyor buna. Yani koronadan önce de zordu diyor aslında. 20 kişi de bunlar hani en azından daha şey bir rakam, pik noktalar. 20 kişi de demiş ki. Korona'dan e, önce bayağı bir kolaydı şu ana göre demiş. Asıl korona'dan sonraki durum önemli. Benim merak ettiğim o aslında bu soruyla. Korona'da e, evde çalışmak değiştirdi mi? E, gibi. Bu da aslında e, insanlar beş buçuk gibi bir şey vermiş. Ben de bunu şuna yoruyorum, bunu ilk başta yaptığımda ben, e, başka yerlerde de yaptığımda bu sunumu işte Hollanda'da yaptığımda falan bunlar biraz daha şey çıkıyordu, düşük çıkıyordu yani zorlanıyordu insanlar. Hı. Şu anda artık oturduğu için herhalde e, o kadar zorlanmıyorlar. Yani öncesiyle ve sonrasıyla arada çok büyük bir e, fark yok. E, onu görüyoruz. Onun haricinde ne görüyoruz? İş yerindeki kadar iş bitirebiliyorum diyenler hani tamamen değil. Yani herkes e, iş yerindeki kadar çalışamıyor. Abi, bunu öğreniyoruz aslında buradan e, şey olarak e, evde çalışmakla. Verimliği de arada bir fark var tabii ama hani verimliği de yine herkes... İş yerindeki kadar, hani 10 verseydi buna, evet iş yerindeki gibi çalışıyorum demekti. İş yerindeki kadar verimli çalışamıyoruz, bu önemli. Bir de şu çok önemli, aslında 36 kişi geçse de yine 90 küsür kişi e, ne demiş oluyor, çocuklarla daha zor e, bu iş demiş oluyorlar. Özellikle şurada bir pik noktası var görüyorsun, yani tamamen katılıyorum <gülüyor> evet. diye. İlk ipucu veriyorum, çocuklara evlatlık veriyorsunuz. Böylece koşuluyorsunuz değil mi? Birincisi bu. <gülüyor> Aynen. Birinci çözüm bu. Çocuklarla daha kolay kısmına da çok düşük verilmiş. Buna da katılınmamış yani. Birinci Hı. şeyimiz buydu. Aslında bize hem bunu yapmamın sebebi şu. Hem herkes ne düşünüyor bir onu anlayalım. Hem de şunu görelim. Evet. Bu konuda yalnız değiliz. Yani evden çalışmakta iş yerindeki kadar verimli olamıyoruz. İş bitiremiyoruz. Bu çok yani doğru bir anlıyoruz şey da. Ve. Evet zaten hani bu bilinen bir şey ama insanların yalnız olmadıklarını görmeleri çok önemli. Şimdiki sorular daha da önemli. Ekrana veriyorum. Yani yine yüzün üzerinde geldi ama yorumlayalım istersen. Şimdi bildiğimiz şey ama şu gene önemli burada. Bakın 100 küsür kişi de ya da oy vermeyen ama hani bu bize bir örneklemdir yani bilim nasıl çalışıyor? Hani çalışmalarda hep anlatıyoruz ya. Hani buradaki 100 kişiyi işte izleyen 300 kişiye genelliyoruz biz. Hani oy vermeyenlerde üç aşağı beş yukarı böyledir diyoruz. Buradan bize şu mesajı veriyor aslında. Gelecek hakkında karamsır olan sadece sen değilsin güzel kardeşim. Yani 100 kişi, 110 kişi ya da kaç kişi ise. Bunun şöyle bir önemi var aslında evet herkes zorlanıyor. Bu sadece benim başıma gelen bir olay değil. Çünkü biz genelde e, bu bir depresyon ölçeği aslında depresyonda kullanılan sorular bunlar tamamı değil. Ben bazılarını seçtim ve böyle sorulmuyor daha farklı soruluyor ama gene onun için hani amacımı uygun olarak aldım burada. Hani buradan yüksek çıkıyorsa depresyonda değilsiniz. Onu söyleyeyim. Ama şu demek yani insanlar zaten bu tarz böyle depresif hallerde, üzgün hallerde ya da kriz anlarında, travmatik anlarda bir şeyle ilgili kendilerini suçlamaya eğilimli oluyorlar. Bunu fark etmiş bilim insanları zaman içinde, gözlemlediklerinde. Başka neyi fark etmişler? Mesela bir olayı yaşıyorsan sadece benim başıma geliyor. Yani bir kötülük varsa, bir negatiflik varsa o ben, benle ilgili gibi. Bunu mesela ülkeye genelleyecek olursak Kamdi abi ne diyor ise işte, Türkiye şu konuda kötü. Halbuki başka ülkelerin de sorunu var ama biz hep kendimiz sadece kötüyüz evet. zannederiz deriz ya hep bunu sen de söylersin. Aslında onun, o da bu, bunun ülkeye uyarlanmış hali. Kişisel olarak da e, negatif olduğumuzu, olaylara böyle negatif çerçeveden baktığımızda beynimiz aslında bir e, eğilim, bir e, nasıl diyeyim bir şike yapıyor belli alanlarda çalışmak üzerine. Oraya doğru bir yatkınlık, bias yapıyor. E, bu da onlardan biri aslında. Gelecek hakkında karamsar olmak, işte eskilerin olduğu o gibi her şeyden hoşlanmamak, 3 üç, üç olduğu için, 2,5'ün üzerinde olduğu için söylüyorum. Başkalarıyla eskiden daha, e, ile eskiden daha az konuşmak istiyorum, Eskiden daha az konuşmak istiyorum demek. Bu da aslında çok ilgileniyor. Evdeyiz, karantinadayız ama yine daha başka insanlarla konuşmak istemek, hani daha mantıklı iken aslında istemiyoruz. Bunların hepsi aslında ufak ufak e, üz, üzüntü belirtisi. Depresyon değil, hastalık değil ama üzüntü belirtisi. Ama mesajım şu, yalnız değilsiniz. Yani herkes, bunu hissediyor. Burada bunu hisseden sizin tek olmadığınızı bilmek de şunu gösteriyor. Ya başkaları çözebilirse ben de Hı -hı. çözebilirim bunu. Ben bu konuda yalnız değilim. His Bak Tuna demiş ki izleyicilerden evde çalışınca mesaiyi bir türlü bitiremiyorum daha fazla çalışıyorum demiş. Ee, onun ayar... Ondan yani hemen bahsedeceğim evet, yani böyle bir çalışma da var. Belki ipuçlarından biri de budur zaten. Ee, ayarlamak önemli çünkü e, insan kendini kaybedebiliyor bir anda. Aynen. İki tane buradakilerle ilgili yani uyku problemi olan ya da gerçekten kaygılı, gelecekten kaygılı iseniz iki tane yani öneri yapayım. Bir tanesi psikiyatrist Samuray Özdenirle Doktor Samuray Özdemir'le e, akıl sağlığımızı korumak karantina sırasında. Daha karantinanın başlarında böyle bir güzel bir yayın yapmıştık. Onu izleyebilirler kanalımızda. Başlığını görüyorlar. Onu tavsiye edeyim bir tane. Bir de e, hani ben dedim ya bizim bölümde uykudan şey yapan, uyku uzmanı bir hocamız var psikolog, onun e, bize gönderdiği bir dokümandan bir yayın yaptım ben de, e, gene başlar Mart, Nisan falan diye hatırlıyorum, orada da sağlıklı uyku için, uykunuzun düzene girmesi için e, ipuçları var, orada da bilimsel ipuçları var, o videoyu da izleyebilirler, ikisi de bizim kanalda bulabilirler Hamdi abi, onları... Hmm. Şimdi kilit nokta bu aslında. Bütün sunumda akılda kalacak cümle bu. Buraya biraz odaklanalım. Buna kat, Hepimizin hani içinden geçeceğini aslında söylemiş. Sadece evden çalışmıyoruz. Yani insanlar şöyle bir şey oldu. Hani patronların bazıları da evet evden çalışıyorsun. Hani, tamam çalışıyorsun evden. Hayır şu anda biz normal bir dönem değil ki. Normalde de evden çalışan insanlar var. Ee, onunla ilgili anlatacağım senin sorduğun olayı. Ama e, şu anda hepimiz bir şekilde evden çalışmak zorunda kalıyoruz. Ya da eve yollanan insanlar, hani hala işine giden, iş yerinde çalışmak zorunda olan insanlar var, onu evet. yani biliyorum. Şimdi evden çalışmak da bir yandan da lüks durumda yani bir de hakikaten He. bu durumdayken işe gidip çalışmak zorunda olanlar var. Onların durum daha da kötü. Aslında hangisi daha riskli bilemiyorum açıkçası. Yani duruma göre kimisi için meşgul olmak, bir işe yaramak, meşguliyetinin devam etmesi, yeni insanlar görmek iyi bile oluyor. Hani ruh sağlığı akıl sağlığı açısından düşünüyorum ben. Koruyucu bir etki bile olabiliyor yani illa evden çalışan ne lüks demesinler. Belki de evet. işinize gidebilmek e, ki çok da risk almıyorsanız işinizi de hani nispeten bir lüks de olabilir. Şimdi aradaki fark o yani bir kriz zamanındayız. Bu kriz hep bizim başımızda ne kadar aylar da geçse beynimizin arka tarafında hani task manager da çalışıyor görev yöneticisinde. Bu arka tarafta işlemciyi, mi tüketen bir şey var gibi düşünsünler. Antivirüs evet. arıyor gibi düşünsün. anlatabiliyor muyum? O yoruyor zaten. Bunlar varken evde çalışmaya çalışıyoruz, aradaki fark bu. Bunu kolaylaştırmak için de 10 tane bilimsel ipucumuz var. Şimdi onlardan sırasıyla bahsedeceğim Hamdi abi. Hemen vakit kaybetmeden birincisiyle başlıyorum. Birinci ipucumuz şu, işe gider gibi giyin. Bu çok önemli bizim için. Soru işaretine basarsanız şunu veriyorsunuz bana, hani anlattığının daha e, anlamamak. Adım veya sorularım var demektir. Onu söyleyebilirsiniz bana. Ben önce anlatayım. Neden işe gider gibi giyinin demiş bilim insanları? İş kıyafetlerinizi giymeniz lazım. Yani şöyle iş kıyafeti. Örneğin işte yani evden diyelim ki beyaz yakalı biri genelde hani tabir ettiğimiz evden çalışıyordu. Astronot kıyafetimi giyim diyeyim. olmuyor değil mi? Necehdet ya. Yani. <gülüyor> ya şimdi üniformanı giy desem. E, üniformalı bir işse zaten dışarıda yapıyorsundur o işi. Hani evden üniformalı yapılacak çok zor ama varsa giyin bu arada ve iş kıyafetlerinizle çalışın. Ben bunu kendim de hani bunu uygulamamıştım. Ya kim yapacak dedim kendi. Tamam mı cidden itiraf ediyorum. Ama bir gün şöyle bir şey oldu dışarı gittim, eve geldim, evde çalışacaktım, yine çıkacaktım. Ben de tekrar ev kıyafetine geçmedim tamam mı? Yani dışarı kıyafetiyle bilgisayarda çalışmıyorum. O kadar iyi çalıştım ki amda abi. Sonra dedim ki bak hakikttle dışarıyorum şimdi. Hani sen dikkat etmedin ama cidden işe. ...yarayabiliyor. Bunun kaynağı şu, buna Encluted Cognition deniyor. Yani giyilmiş zihinsel e, yapı diyelim, giyilmiş zihin diyelim buna. Şunu bulmuş bilim insanları, senin giydiğin kıyafet direkt olarak senin iş performansı ve düşünce şeklini etkiliyor. Şöyle bir şey yapmışlar, sana matematik problemleri veya böyle zihnini zorlayacak problemler vermişler deneylerde, tamam mı? Ve bazılarında sana beyaz önlük giydirmişler, bazılarını normal kıyafetle, hani ne, ne kıyafetle geldiysen... Şeklinde kıyafetlerle giydirmişler. Hangi grupta puanlar daha yüksek beyaz çıkmıştır? Beyaz önlük giyende tabi ki. <gülüyor> sen evet, sen yani yani onlara böyle bir de Batman kıyafeti giydirirsen bak neler oluyor. <gülüyor> aynen aynen. Ve beyaz önlük giyenin de işinde Gülüyor. beyaz önlükle alakası yok. Hani şunu diyebilirler doktorsun zaten hep beyaz önlük giyiyorsun o sana bir sinyal veriyor. Tamam hani okey anladım Hani ben kıyafetimle yaparım. Hayır bunların meslekleri farklı farklı yani hiç o beyaz önlükle alakası yok ama bu giydiğin kıyafet senin düşünce yapını çok değiştiriyor. Ee, hem bu var hem de şöyle bir şey var bizim zihnimiz e, koşullanarak öğreniyor. Yani çocukluktan beri mesela atıyorum e, sizin hep işte 12'de e, daha güzel bir örnek vereyim. Öğle tatilinde ha okulda düşünün lisede falan öğle tatili daha uzundur. Mı? Öğle tatiliniz yaklaştığı zaman falan böyle bir karnınız... Guruldamaya, acıkmaya başlar aslında hani o sizin açlığınızı kontrol etsek, açlığınızı aynı bile tutsak onun bir etkisi vardır. Çünkü vücut ne yapıyor ona? Koşuluyor kendini. Aynı şekilde burada da şimdi sen yıllarca belki uzun bir süre o kıyafeti giyip aynı veya farklı ama hani bir iş, kıyafeti, dışarı kıyafeti giyip belli bir saatte kalkıp işte belli bir yol aldığında beynin buna alışıyor aslında. Biz o kısmını hackliyoruz bu ipucuyla bu yöntemini kendi amacımıza kullanıyoruz. Tam da o yüzden soğuğa yakın, çok da soğuk değil ama soğuğa yakın duş alın. İkinci tavsiyem de bu olacak. Araştırmalarda şey şeyi söyleyinceyle önce Ahmet Şahin demiş ki ilk madde için iş kıyafetlerinizi giyin. Ee, katılıyorum ama işime gelmiyor demiş. <gülüyor> Ona ne yapacağız? Bende de aynı durum var. Katılıyorum ama işime Bende gelmiyor. Bende de öyle işte yani ne dedim hepsini uygulamak zorunda değilsiniz ama ben dedim yani tesadüfen oldu ve çalıştı hani odaklanamadığım günlerde ben deniyorum bunu hani ama bayağıdır yapmadım yani ben bu de bu arada e, yorumlarda ses, ses senkronu sorunu var diyorlardı e, ben şimdi şeyler arasında kanallar arasında geçiş yaptım gene e, şu anda oturdu ses senin senkronun e, ekran paylaşımından almıyorum sesi artık tam ekran yapacağım tamam. zaman onu elle oradan oraya aktaracağım bir şekilde ara ara kısa bir yankı hani böyle saniyelik bir yankı duyup sonra kesilebilir herkesin haberi olsun tamam süper e, buraya da 36 kişi katılıyorum demiş. 27 kişi de beğenmemiş bu ipucu. Olabilir dediğim gibi. Yani hepsini e, uygulamak durumunda değilsiniz. Soğuğa yakın duş önemli e, bir e, şeyde yapmışlar. Araştırmasını yapmışlar bundan diye abi. Böyle sabahları soğuğa yakın duş aldığınız zaman e, enerjinizi ve moralinizi arttırdığını bulmuşlar. Hmm. Hani bu da biraz şey bir şey. Hani kıyafet giymek. Gibi yani işte man yani yatağına kalkıyorsun hele kış ayında yani gidip nasıl soğuk ılık, ılık duş alacağım yani kim yapar onu ama yaparsanız artısını görebilirsiniz. Benim tavsiyem şu olur. Yani bilim insanları dediğim gibi ortalamayı alıyoruz her zaman. Yani o yüzden kiminde yarıyor, kiminde yaramıyor. Deneyin. Baktığınız işinize öyle devam ben edersiniz. De, ben de Afet. şöyle oluyor Cevdet. Öyle. E, saat 10'da mesela toplantı olacaksa ona çeyrek kala uyanıp <gülüyor> hızlıca yüzümü yıkayıp üstümü deyip üstlerip, üst kısmı değiştirip e, ekranın başına oturma şeklinde oluyor. Yani o e, saat işte saat kaç dersen o şekilde oluyor. 9 e, dokuz dersen 9'dan hemen önce uyanma şeklinde. yani <gülüyor> de, Ben hep imrenirim mesela böyle işte saat 5'te uyanır. Sporunu yapar. Sonra duşunu alır. Böyle işte belki bir çayını kahvesini Çok içer. Çok idealize yani. E, o, o. Ama işte mesela hep böyle başarılı insanlar da böyle yaptığını falan iddia eder ya böyle işte Bill Gates'in bir günü işte ne bileyim Warren Buffett'ın bir günü falan. E, bilmiyorum belki de hakikaten öyle yapmak lazım. Yani onların ufak farklar yaratıyor ama dediğim gibi senin moralini düzeltiyor, enerjini arttırıyor. İşindeki başarını hani bunu yaptım Bill Gates olacağım, bunu yapmazsan ya, tabii başarılı tabii olamazsın canım. değil. Bu arada sırf üstünü giymek bile hani resimdeki gibi o da işe yarayabilir Hamdi abi. Yani boşa atma onu en azından hani toplantı için giyiniyorsundur ama o da, onun da etkisi var çünkü beyin dediğim gibi kendini ona hazırlıyor. Geçiyorum ikiye o zaman, burada soru yok herhalde. Şimdi ikinci olağ gününüzü planlayın. Yine diyecekler ki evet çok şaşırdık Cevdet ama şöyle e, detayı var bunun. Şimdi sağlıklı uykuyu ipuçlarını videoyu izleyebilirsiniz ve uykunuza dikkat edebilirsiniz. Çünkü aslında sizin sabah hani dolu pille hani şarj şarjı takmadan telefonu yola çıktığınız gibi düşün hani bir iyi bir uyku iyi uyumak sağlıklı uyumak daha doğrusu uzun süre değil illa kaliteli sağlıklı uyuyabilmek çok önemli gününüzü çok etkiliyor hani hepimiz biliyoruz burada hani kötü uyandığınız zaman o bütün Gününüze yansır. Birinci demek ki oradan başlıyor. Öncesinden başlıyor. Diğeri de şu. Şimdi e, evde olanlardan hep duyduğum şikayet rutin olmasa ama çok monoton da abi, yani her gün aynı gibi. Şimdi iş yerinde sen her gün aynı şey yapsan da başka insanlar var. E, her biri bir varyasyon katıyor. Çeşitlilik katıyor. Her gün değişik şeyler oluyor aslında işte. En azından hani öğlenleri ama, falan farklı bir yerde belki yeme şeyin oluyordur. Yani he, bir şey yapabiliyorsun. O gün başka bir şey konuşuyorsun. Başka bir toplantın oluyor vesaire. E, farklı zaten. Yani temelden farklı ama evde olduğunda şunu yapabiliyorsun. Bir rutine oturtabiliyorsun. Ve bu rutin her zaman sağlıklı bir rutinde olmuyor. Ne bileyim işte gece çok geç çağate kadar çalışıp nasıl evdeyim. Hani belli bir toplantıya da katılmam lazım değil diyenler. Gece çalışıp atıyorum sabah geç uyanan olabiliyor vesaire. Ya da fazla uyuyan olabiliyor. Çünkü fazla uyumak da az uyumak gibi beyin sağlığımızı etkiliyor bildiğin. E, ...beyindeki beyaz madde miktarını düşürebiliyor Hamdi Hı. abi. Yani direkt olarak yapısına yansıyor. Dolayısıyla rutin ama değişken bir rutin şu. Bir rutininiz olsun. Yani beyin şunu bilsin beyniniz. Yani işte tamam kahvaltı ettim, işte atıyorum çayım, kahvemi içtim. Ondan sonra işe başladım. Şu saatten şu saate kadar iş çalıştım. Arada şu saatte yemeğimi yedim gibi. Burada her şeyi her gün yepyeni yapmayın. Hani belli bir bilinirlik olsun ki orada rahatlasın beyin. Hani comfort zonuna girsin. Tamam böyle gidiyor. Çünkü iş yerinde de öyledir. Hani ne olacağını bilirsin. Yeni bir ortam değildir. Sürekli böyle dikkati dağılmasına gerekmez beynin. Ama bu rutine ufak değişiklikler katacaksınız. Mesela atıyorum işte yemeği evin bir yerinde yediyseniz başka bir yerinde yiyin. Çok ufak da olabilir. İşte öğlen de nasıl iş yerinde çıkıp başka bir şey yapıyorsan atıyorum biriyle Skype yapın, Zoom yapın. Ama yarın yapmayın. Her gün hep aynı şeyleri değil ufak değişikliklerle yaparsanız bunun büyük ah, etkisini göreceksiniz. Pantolonu hep sağ ayakla giriyorsan bir gün de sol ayakla giydiği. <gülüyor> Aynen ya o ama da o mesela olabilir. O çok alakasız bir konu. Biraz konuyu dağıtacağım ama mesela hakikaten çok böyle farkında olmadan alışınarak yaptığın bir şeyi tersini yaptığın zaman acayip rahatsız edici bir duygu birikiyor insanın içinde. Yani mesela sol ayakla giymek veya dişini sol elle fırçalamaya çalışmak falan. Bunu özellikle yapın diyorlar. Farklı davran veya hani hep şey denir ya e, işten eve giderken hep aynı yolu kullanmayın. Bir günde farklı yoldan gidin. E, bu hem senin beyindeki o sinapsların vesaire falan farklı yerlerde farklı titreşimler yapması, farklı bağlantılar yapması neden oluyor. E, hem de e, belki işte ufkunu açacak bir şeyle karşılaşıyorsun. Hep aynı yerleri görmektense. Evet. E, bence o doğru ve ama oraya şöyle bir şey söyleyeyim. E, her şeyi değiştirmeyeceksin işte orada. Yani bugün pantolonun evet, evet, sağ ayaklı, sol ayaklığı gidiyken diğerleri aynı kalsın. Çünkü bunun fazlasını yaptığını işine odaklanamıyorsun, kendine odaklanamıyorsun. Fazla değişiklik de iyi değil, bile gereksiz. Bizim bu ufak değişiklikler, canımızın istediği gibi değişiklikler. Yani hani insanlar kolaya da alışabiliyor. Ben ben mesela kendim örnek vereyim, atıyorum işte e, bir izlediğim bir dizi var Netflix'te ve 10-15 sezon, tamam mı? Yani her gün izleyebilirim onu kahvaltıda. Ama her gün izlediğinde bir süre sonra ondan aldığın zevk de azalıyor. Yani hem iyi bir şey. Artık hem o karakterleri tanıyor gibi oluyorsun. Aileden gibi oluyor bir süre sonra, böyle birkaç sezon sonra. Bu güzel bir şey. E, rahatlatıyor seni, bir şeye sinyal ediyor. Yani ben bunu izledikten sonra beyin çalışmaya hazırlıyor kendini. Çünkü her gün öyle olmuş, alışmış buna. E, beyin bir öngörme makinesi, yani tahmin makinesi. Yani bir sonraki adımda yapacağımız şey bizi hazırlıyor. Ama her günde yaptığın zaman da yine beynin bir özelliği var. tolerans geliştiriyor. Hemen alışıyor. Yani ilk günkü kadar etkisi olmuyor. Arada değiştiriyorum o yüzden mesela başka bir şey izliyorum. Ya da izlemiyorum. İşte müzik dinliyorum falan. Bir şeylerle ufak ufak değiştirmek işinize yarar. Hı hı. En azından bu monotonluk duygusunu atabilir. Eğer yani monotonluk duygunuz varsa. Bir de e, bu önemli bir şey. Şimdi insanların anında bir kronotypeları var. Krono, kronos hani zaman krono, kronometredeki kronotip dediğimiz şeyler var. Yani bazı insanlar gece kuşu bazı insanlar tavuk. Öyle diyorlar ya yani. bilmiyorum Türkçe öyle çemişler. Hani kimisi erken yatıyor, geceleri çok çalışamıyor, kafası iyi çalışmıyor. Gece uyuyor, erken uyumaya alışkın. Sabah iyi kalktığında erken saatlerde çok güzel enerjisi iyi. Bunlar sabahçılar hmm. diyoruz biz buna aslında. Bir de e, gece kuşları var. Bu senin yaratılışınla ilgili bir şey. Senin genetiğinle ilgili bir şey, çok kolay değişecek bir şey değil. Bunu tanıyacaksın kendini ve diyeceksin ki ben geceleri daha iyi çalışıyorum. Hani işinde buna esneklik sağlıyorsa ne mutlu. E, belli önemli işlerini enerjin daha yüksekken yap ama sabah da mesela örnek veriyorum gececisin yani gece daha iyi çalışıyor ya da öğleden sonra ancak ben kendime geliyorum diyorsanız sabah o zaman önemli şeylerinizi yapmayın ne bileyim işte bir, bir şey okuyup anlamaktır bir toplantıda önemli bir sunum yapmaktır falan bunları oraya almayın mümkünse daha böyle el oyalayıcı bir yerden okuyup yazmak işte kopyalamak yapıştırmak gibi Repetitif böyle işler hani ne bileyim Excel tablosunda bir şeyi, bir şeye çeviriyorum gibi böyle hani tekrar edici işlerinizi çok enerji gerektirmeyen önemsiz işlerinizi o zaman yapın. Ee, öğleden sonra diyelim kendinize geliyorsunuz, işlerinizi oraya ayırın. Bu elden, tam tersi. elden geldiği ölçüde tabii yani bu her tabii. zaman ayarlayamıyorsun. Ortak çalışıyorsan birileriyle bir iş yerine gidiyorsan falan bu senin elinde olmuyor. Ee, sonuçta insanlarla da bir arada olman gerekiyorsa o zaman herkesin standart mesai saatlerine uymak zorunda kalıyorsun. Evet. Bu aslında çok kötü bir şey. Şimdi bu gün yani biraz konunun parantezini açalım ama bu gün ışığından yararlanmak önemli ya büyük bir tasarruf sağlıyorsun aslında ve endüstriyel dünyada hani e, bu çok önemli çalışanlar için. Hani işte illa fabrika içi düşmese beyaz yakalarda fabrika işçisi gibiz yani hani çok bir şeyliği yok. Orada hani gün ışığı aslında insanların hem normalde e, bu kronotipten bağımsız olarak gün ışığı çok önemli. Hem bundan da yararlanmak için hem de öyle oturmuş artık hani sistem. Ama bazı insanlar buna çok ters, yapılarına çok ters. Mecbur bu sistemde cebelleşiyorlar aslında. Oradan ne bileyim iş yerindeyken yapmanız gerekmiyor. Bir proje var bitireceksiniz. Toplantılara katılın herkesle birlikte. Ama projeyi mesela sabah oyun, şey yapıp eğlenip, oyun oynayıp falan filan. Akşama yapmaya çalışın. E, Genelde o proje bitecektir. E, duruma göre, dediğim gibi işinize göre aslında yapabilirsin. Bunu bayağı beğenen oldu bu son ipucunu anladığım kadarıyla. İzleyicilerden Mert Yıldız, enerjim hiç yükselmiyorsa ne yapayım demiş. İşte o depresyon soruları olabilir <gülüyor> ya da bayağı bir, yani cidden çok yorgunsan. Yani hakikaten 2-3 gün hiç iş yapamıyorsan, gerçekten etkili işleyişini bozuyorsa o zaman bir doktora gitmende fayda var. Çünkü sadece psikolojik değil bu. Yani vitaminlere Tabii. bakılması lazım, genel Tabii. bir bakılması lazım. Bu tarz durumlarda ben psikolog olmama rağmen hani bunun ayrımı çok önemli. Böyle bir bazı şikayette ben diyorum ki psikiyatra gidin. Çünkü psikiyatr tıp doktoru olduğu için bu tahlilleri yazabilecek, bunları anlayacak, bunları eleyecek. Ondan sonra psikolojik bir şey varsa zaten gelecek. Bunun elemesini bir psikolog yapamaz. Bu tahlilleri yapamaz, bunu söyleyelim yani öyle bir durumda e, oraya gitmek daha mantıklı. Tam da demişken ruh sağlığımızın bazı kalkanları var hani uzay yolunda yapılıyorlardı ya şey hmm. e, kalkanları şey yapın diye bu da öyle ruh sağlığımızı bu durumdan korumamız lazım evde çalışmak yalnız kalmak bu korona karantinası krizi içerisinde bulunmak ruh sağlığımızı etkiliyor İşte videoda da konuştuk bazı kalkanlar var bir tanesi şu yine çok hani bilinen bir şey söylüyor gibim ama zevk aldığınız aktiviteleri yapmaya çalışın bunlar aslında bizim düşündüğümüzden çok daha büyük kalkan hem de abi. Arada bir tampon görevi geliyor bunlar aslında. Yani e, neyden hoşlanıyorsan, neyden zevk alıyorsan, yapmaya çalış. Kendini biraz zorla başladıktan sonra zaten zevk aldığın bir aktivitesi o doğru seçmişler. Devamı gelecektir. Bunlar işte e, neyden dediğim gibi arkadaşlarına vakit geçirmekten mi hoşlanıyorsun, işte bilgisayarla oynamaktan. Neyse, e, neden hoşlanıyorsan bunu yapmak çok önemli. Bunu bir şey gibi gör, ilaç gibi gör. Yani aslında Hı -hı. hani, bilmiyorum şimdi anne babalara şey olacak mı ya, oyun oynuyorum Cevdet Hoca dedi falan. Bugünkü, bugünkü dozum 2 saat oyun oynama. <gülüyor> i̇şte bu önemli yani, bunu yapmak çok önemli. Bu bizim, daha sonradan gelişecek olan ruh sağlığı sorunlarına karşı koruduğunu araştırmalarla aslında e, biliyoruz bunu. Bir tane bilgi vereyim, sen dedin ya eskiden de insanlar evden çalışıyordu, koronadan önce. Ee, Birleşmiş Milletler 2017'de bir rapor hazırlıyor amca abi. Raporda şu ortaya çıkıyor, hani evden çalışabilenler var ya uzaktan (remote workers) deniyor bunlar evden çalışabilen insanlar vardı koronadan önce de. Hmm. Bunlara hiç koronayı düşünmezler normal dönemde bakmışlar nasıl bir fark var ofisten çalışana göre. Bunlar e, diğer arkadaşlarından diğer iş arkadaşlarına göre e, daha yüksek stres yaşıyorlar e gelen e-mailleri daha fazla sıklıkta yanlış yorumluyorlar. Yani okumadan cevap veriyorlar. Yani sorun oluyor iletişimle ilgili. Hı hı. E, i̇şleri gündelik aktivitelerine çok sızıyor. Öyle demişler. Yani iş mi, şu an iş mi yapıyorum, evdeki bir şeyi mi yapıyorum? Bizden işte, izleyicilerin şey de bazı sorduğu şeyler işle, mesaiyle hayata ayıramama durumu. Aynen. Yani onu bir sonraki maddede söyleyeceğim nasıl yapacağımızı ama işte bu... Evden çalışmak zaten e, bu şekilde ve e, chatte biri söylemiştim sorularda sormadım onu Ç şöyle bir bilgi de var daha fazla saat çalışıyorlar Hamdi abi aynı hmm. işi yapmak için çok daha fazla çalışıyorlar evden çalışanlar şimdi bu bilgi bizim için şu anlamda önemli e, zaten bu durumun doğasında bu var evden çalışmakta o yüzden bu niye böyle oluyor yani hani şey de vardır ya toplantıda falan da kimse de hani burnu aşağı inmez ee, yani iyi çalışıyorum der sorduğunda. Halbuki o da çalışamıyordur. Bunları o da yaşıyordur ama sen zannedersin ki herkes yapıyor bir ben yapamıyorum. Hayır öyle değil. Herkes zaten bu durumdan böyle etkileniyor. 3 aşağı yukarı. Onu da söylemiş olalım. Hı hı. Ee, korumak için birincisi bu. Bir de bu 7. maddeyi daha da söyleyeceğim. Önemli araştırmalar var. Sevdiklerinizle bağlı kalmak. Bağlı kalmak da burada aslında şey. Bir mesaj atmak olabilir. Bir aramak olabilir. Konuşmak olabilir. Mesela şey deneyebilirler. Ee, bir arkadaşımla denemiştim ben onu. Skype'ı açıyoruz ya da işte neyse neyle konuşuyorsak. Sesli açıyoruz ama görüntülü değil. Görüntülü olunca dikkat dağıtıyor. Sesli açıyoruz ve bütün gün açık kalıyor iş saatimiz boyunca. Toplantı falan yoksa. Bir yandan çalışıyoruz bir yandan arada konuşuyoruz. Orada falan şöyle oluyor yani yanında biri varmış gibi ama o da çalışıyor. Aynı iş arkadaşın gibi. Evet, evet. Hem böyle konuşabiliyorsun hem birbirini motive ediyorsun. Mesela atıyorum sen tam dikkatini alacakken o çok odaklanmış bir durumda oluyor sen de diyorsun ki, ben de öyle yapayım bunu şeyden hatırlarlar kütüphaneye gidip çalışanlar vardır hani niye kütüphanede çalışırlar? herkes çünkü sessizdir orada zannedersin ki herkes çalışıyor belki orada fortnite atıyor işte belki telefonla konuşuyor ama cidden öyle bir imaj verir sen de orada topluluk hani sürü psikolojisini kendi yararına kullanırsın ve beyin çalışır bu var bir de e, bu ruh sağlığı problemlerine karşı Ufak, zayıf bağlantılar bile yani çok da sık görüşmediğin biri, çok çok da iyi bir arkadaşın değil ama yine de bir tanışın. Bu Bunun bile çok büyük oranda koruyucu etkisi olduğunu bulmuşlar. Bence kıymetli bilgi bu. O yüzden hani çok sevdiğim biridir değildir falan demeden bağlı kalmaya çalışın. Yani insan sosyal bir varlık, sosyal legend diyorsun kısacası. Şimdi sınırları çizmek dedik ya, işle şey araya kaçıyor, böyle birbirine sızıyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Burada yalnız bizim düşündüğümüz illa hani iş ayır ayıralım tabii ki bu var ama bundan da önemli şöyle bir şey var. <gülüyor> Telefondan uzak durmak. Şimdi telefon olayı bu çok karşımıza çıkıyor. Telefonun çok büyük yararları ben şey taraftarı tutan bir şey değilim hani öyle bir psikolog değilim işte. Telefon, tabletler zararlı bilmem ne hani biliyorsunuz benim bu konudaki yaklaşımı. Zaten bilimsel alanda da böyle bir şey söylenmiyor. Buradaki uzak durun şu anlamda. Deneylerin birinde, birkaç deneyde bu, bulundu ama hani ben örnek bir tanesini vereyim. Şöyle bir şey bulunuyor Hamdi abi, geliyorlar yine böyle bir sana bir matematik sorusu gibi böyle bir performans, bir, senin performans önemli olduğu bir iş yapılacak ee, ve telefonun falan yok zaten yanına almadın ama odada e, masanın üzerinde ters çevrilmiş şekilde telefon var ve şey, sana deneyi yapan bilim insanının telefonu bu. Hmm. Deneyi yapan deneyicinin, senin de değil ve ters çevrilmiş. Bunun olduğunda ve odada hiç telefon olmadığında baktıklarında telefon yokken daha iyi performans veriyor insanlar. Yani o senin telefonun olmasa bile, ekranında bir şey yanıp sönmese bile, sesini duymasan bile orada bir telefon olması yine bizim dikkatimizi dağıtıyor. O yüzden e, şöyle bir şey yapılabilir. İşinizde telefon gerekiyorsa tabii mecbur ama e, bazı uygulamalar var. Hani seçiyorsun belli bir dönem, bu saatler arası diyorsun ben bunları kullanabilirim, diğerlerini istemiyorum diyorsun. Hani kapatıyor seni. Belli güzel uygulamalar var onunla ilgili. Bakarlarsa bulurlar. Ee, hem Android'de hem iOS'ta var. Bunları kullanarak mesela kendini zaman ayarlayabilirsiniz veya şu olabilir: ya Ben bir saat çalışacağım şimdi. Gidiyorum telefonu işte atıyorum uzak bir yere koyuyorum. Sesini de kapatıyorum ya da sesi açık ama yani Uzak bir yere koyuyorum. Gözün önünde durmuyor. Yaptığınızda e, bunu deneyebilirler. E, çok dikkatiniz dağılıyorsa. E, dikkatle ilgili bunun e, bir şeyini bulmuşlar. Büyük bir araştırması evet, yani kısa aralıklarla en azından sürekli yani sabahtan akşama yapılabilecek bir şey değil bu. Sonuçta iş arkadaşı hele bir de uzaktan çalışıyorsan iletişim kurman gerekiyor. E Posta uh -huh. üzerinden değil de WhatsApp üzerinden yazmak falan bazen kolay oluyor. Sürekli ha, WhatsApp yapar... web kullansınlar o zaman ama. Mesela evet. telefonda değil de bilgisayarda tek bir ekranda olsun. Evet evet yani onun gibi şeyler ama mesela bir izleyicimiz demiş ki iki adımlı doğrulama kullanıyor bizim şirkette sürekli. Telefon sürekli elimizde. Yani böyle şeyler olduğu zaman belki kullanmayacağım bir anda bir saat iki saat kendine öyle ufacık bir ara ayırırsan gene yapacağını yaparsın bayağı bir en azından o saatleri verimli geçirirsin. Onun dışında çünkü telefon yanında olduğu zaman dediğin gibi ya mesaja da dalıyorsun çünkü bildirimler peşimizi bırakmıyor. Ya oyunda bir şeyler yapayım dur şu sonunda atlatayım diyorsun. O arada saatler geçmiş gitmiş oluyor farkında olmadan. Bu bildirimlerle ilgili öyle çalışmalar varken hem de abi direkt o bildirimin kırmızı işte rakamı sesi neyse ya da telefonun titremesi, ekranın aydınlanması gibi ipuçları beyinde büyük şeylere yol açıyor. Dopamin aktivitesinde falan böyle zıplamaya yol açıyor. Evet. Hani bunu haberlerde de konuşmuştuk zaten. Evet. Ee, bizim beynimiz buna çok şey çünkü bu bir ödül. Ben mesela şöyle bir şey kullandım, bilmiyorum işlerine yarar mı ee, örnek olarak vereyim. Ee, işte Instagram, Twitter, Facebook gibi an Anlık bakmam gerekmeyen şeylerin bildirimlerini kapattım. Yani ne bana işte kilit ekranına geliyor ne yukarıdan geliyor ne de yanında 1-2-3 kırmızı yazıyor. Ben girdiğim zaman görüyorum bunu mesela. E bu benim için çok güzel oldu çünkü hani normalde orada varsa açıp onu yapayı, yapasın istiyorsun. Hani evet, evet, e, böyle kesinlikle. bir de mükemmel çizen benim gibi hani orada kırmızı kalmasın hani anladın bütün bütün görevler gibi de olabiliyor. O konuda için... Murat Murat Gamsız'a hayranım ben böyle telefonunun en üstünde bildirimler dizilir ya böyle yani 10 bin tane bildirim vardır orada ve hiç bakmaz yani. <gülüyor> Oo. Ben mesela ben takıntılıyım. Ben temizlerim yani <gülüyor> mutlaka tertemizlerim. Aynen ben de ya. senin gibiyim. Senin gibi. <gülüyor> Ama Burat abi teşekkür edeyim. Ne zaman hani bir iletişime geçsem bir şey yazsam cevap atıyor. Yani o 10 binin arasında attığınızda ben şu an kendimi şanslı hissettim. <gülüyor> Sağolun. Şimdi birincisi bu. Diğeri de kalem kağıt hala çalışıyor. Hala kullanılabiliyor. Kullanmaya çalışın. Özellikle e, sizin için önemli bir şey. Üzerine düşüneceğiniz bir şeyse kalem kağıt kullanmaya çalışın. Neden? E, çünkü... El yazması, el yazarak, elle yaptığınız, kalemle, kağıtla yaptığınız şeylerde yaratıcılık ve problem çözmenin telefon, bilgisayar ne kullanıyorsunuz bunun dışında kalan diğer şeylere göre daha iyi olduğu görülmüş. Hani hmm. tahta da olabilir bir tahtaya tebeşirle çizmek de kağıda kalemle çizmek de yazmak da çok daha farklı ayrıca şunu da biliyoruz klavyede yazmaya göre kalemle not aldığınızda daha iyi hatırlıyorsunuz. Peki kalemle çünkü, tablete yazmak Cedet. Şimdi iyice ben ara bir şey sorayım. Çok sana. güzel soru. <gülüyor> ne olacak e, yani? Teknik olarak yani bilimsel olarak baktığında bir fark olmaması lazım. E, çünkü yine aynı beyinde aynı şeyler çalışıyor. Belki hissiyatı farklıdır e, ama aynı şekilde tablete kalemle de not alabilirsin. Orada bir önemli bir nokta var yalnız. Bazı tabletlerde bu zor ve seni çok oyalıyor. Yani bir kağıtta iki saniyede alacağım bir notu tablette yazıyorsun yanlış oluyor, siliyorsun, al, evet, algılamıyor. Evet. Onlarla çok zaman kaybetmeyin ama iyi çalışıyorsa o da çalışır yani problem değil hem de doğayı korumuş olursunuz. Onu söyleyelim. Ee, bir de tabii ki bu çok hani e, açık seçik bir şey ama iş ile oyun ya da aileyi ayırın. Bunun ayırmaktan kastım cidden fiziksel olarak ayırabilirsiniz. Mesela şu çok işe yarayan bir taktik. Ee, yemek yediğiniz e, ne bileyim işte oyun oynadığınız yerle çalıştığınız yer aynı olmasın. Şimdi diyecekler ki bir tane bilgisayar mı, iki ayrı bilgisayar mı olacak? Hani orada da işte bir şeyler izliyorum, işimi de orada yapıyorum falan. Evet. Sen evden çalışırken aynı, hem yayın yapıyorsun Hamdi abi, hem bu bilgisayarda çalışıyorsun büyük ihtimalle. Ya, bu, bunun önünde oturup yemek de yiyorum bazen. Heh, ben de öyle yani. Şimdi e, bunun e, bir sıkıntısı doğabiliyor. E, ne yapabilirler? En basiti şu olabilir biliyor musun? Masanın bu tarafında ya, diyelim ki laptop, masanın bu tarafında ekran, M yemeği e, monitörü çevirip masanın o tarafında yemek, oyunu o tarafta oynamak ama işi bu tarafta yapmak gibi. Bu bile çok ufacık bir değişiklik plan dedim beyin ipuçlarını alıp seni ben ileriye hazırlıyor. Bir izleyicimiz Ögeday şey yazmış, masa üstündeki desktop wallpaper'ı değiştirsek olur mu demiş. O bile olabilir. olabilir evet. Daha az Küçücü. etki yapar. Evet. Aynen, o daha az etki yapar ama beyni bir şekilde sinyallemek. Yani heklemeye yöntemi bu. Onu söyleyip, bunu da tabi düzenli düzgün yapmanız lazım. Yani araya karışırsa olmaz. Bir şeyi öğretiyorsunuz. Hani bir öyle bir öyle dediniz mi? O gider. Hani tek her çok net bir şekilde oyun burada, işte yemek burada neyse, aileyle belki bir şeyler. Hani burada e, iş bu tarafta gibi. Bunu yapabiliriz laptopsa zaten hani bugün birçok kişinin evinde. E, Laptop'u olabiliyor hani eskiye nazara şimdi onda da e, ya da işte tablet telefonla falan yapılıyorsa işte mesela atıyorum bilgisayarda değil de telefonda yapmak bazı şeyleri tablette yapmak ya da laptopsa başka odaya gitmek en iyisi odur yani odayı değiştirmek daha büyük ortamı değiştirirseniz o da değişir e, onu söyleyelim bunun mantalitesi aslında Hamdi abi birinci maddeyle aynı kıyafetle aynı şey aynı yeri e, kullanıyoruz evet, aynı yeri evet. kullanıyoruz. E, Kesin sınırlar bu arada zaman sınırı olabilir. Çevrenizdeki insanlar çalıştığınızı bilir. İşte çocuklarınız vesaire. Çocuklarla aslında yaşları da tabii burada önemli ama bir şeyleri yasaklamaktansa şey gibi olabilir. Yani akan bir nehir var orada sen nehiri durdurmaya çalışıyorsun bunu yapamazsın. Ama yönlendirebilirsin nehiri. Tamam mı yani burada çocuk bir şey yapmak istiyor bunu yapabilirsin ama örnek veriyorum şurada yapabilirsin. Hı. Yap, yapma demiyorum. Şurada yap işte. Ya da benle bir şey yapmak istiyor, oyun oynamak istiyor ama bak işte saat mesela. Bana bunu bir e, Nurcan Kızılpınar selam vereyim. Bir arkadaşım var, psikolog. Çocuklarla çalışıyor. Bir ipucu verdi bana. Analog saat var mı evinizde dedi. Aradık bulduk. <gülüyor> Düşün bu devirde. Şimdi analog saatte de dedi ki yeğenimi 5 yaşında, 4,5 yaşında işte. Dedi ki ya saati okuyamaz ama şeyi bilir dedi mesela. Hani o Yelkova'nın ya da işte akrebin nereye baktığını bilir. De ki mesela ona ben şimdi de bu buradan şuraya inene kadar ben çalışacağım. Sonra buradan buraya inene kadar oyun oynayacağız. Tamam mı? Tamam. Bunu dediğimde o kadar iyi anlaştım ki, Hı -hı. tutturması bitti, her şeyi bitti. Oynuyor bir yandan, gözü saatte bakıyor hani mı. Çünkü ona bir o şey veriyorum. Hani programın yüklenirkenki loading bar gibi bir şey veriyorsun çocuğa. Evet. Ve onu biliyor ve geldiğinde oyunu oynarken de bittiğinde genelde hani bırakmazlar ya sizi. Ben diyorum ki benle ilgili bir şey bak zaman geçti hani hı hı. bitti şimdi gidiyorum çok daha iyi anlaşılabilir. böyle bir küçük ufak ipucuyla şey yapabilirsiniz onu da söyleyeyim ayırdığınız zaman performansın daha yüksek olduğunu bulmuşlar Tabii ki bu da sürpriz değil daha net sınırları olduğu zaman. Evet şimdi gelelim biraz daha bu da şimdi şey bir şey yani bilgisayar gibi bu da biraz insanların şans ve lüksüne bağlı bir şey. E, pencere kenarına oturmak. Pencerenizde iyi bir manzaranız varsa tabi lüks kısmı bu Hamdi abi. E, Seni şey diyorlar tül varmış işte görüntünde pencere kenarı evet. diye ama aslında adam doğrusunu yapıyor arkadaşlar. Yan, yan dönmüş durumdayım tam bu resimdeki adam gibi karşıma alamıyorum. Karşını almak zorunda değilsin kenarında olsan yeter hı. arkasında ha, tabii yanında. Canım, yani şey oluyorsun arada kalkıyorum bakıyorum dışarıya camdan falan e, tam da böyle çocuk parkına falan bakıyorum böyle. Çocukları vesaire falan izliyorsun. Sonra tekrar geri dönüyorsun işine. İyi oluyor. Bir böyle kafayı dağıtmak açısından. Bu sunumu ben yaparken e, Hollanda'da yaparken hocalarım şey dedi. Biliyor musun dedi. Bir yasa var Hollanda'da dedi. E, ofis yani çalışılacak ofis binalarında her çalışma alanı güneş ışığı yani dışarıdan ışık görmek zorundaymış. Yani pencere görmeyen, ışık görmeyen bir yerde çalışamıyorlarmış yasal olarak. Hani tabii bunu şey yapanlar da var, delerler de var ama Çoğunlukla bunu e, şey yapıyormuş yasa. İlginç buldum ben de bunu hani söylemek istedim. E, ilginç bir şey. E, şöyle bir şey var. Neden pencere kenarı? Doğa manzaraları e, bizim için doğa manzarası olan bir pencere. Yani biraz ufak gökyüzü gören, ağaçlık bir şeyler gören iki ayrı çalışmada bulunmuş ki dikkatimizi çok arttırıyor. Daha rahat odaklanıyoruz ve daha dikkatli oluyoruz. Biraz da hani romantik olarak söylersek huzurlu oluyoruz hani doğa gördükçe. Ve hmm. bunu biz anlamadan beynimiz yapıyor bunu e, işlenmiş bir durumda yapıyor bu çok önemli bir diğer durum e, gün ışığı şimdi gün ışığını niye bol gün ışığı alın diyorum bu hani güneş alın D vitamini falan öyle değil bu şu o anda sen çalışırken günün neresindesin yani saate bakmadan senin e, gözlerindeki ışık al, al, almaçları e, bir de şurada bu, burunumuzla tam gözün birleştiği yerde de ayrı şeyler var. E, duyargalar var e, vücudun. Gün ışık alıyor ve ışıkla bizim sirkadyen ritimlerimizi kalibre ediyor bu saati. Hani Windows'ta girersin dersin ya saat kaydı falan eski olurdu. Girerdik internetten kal şey yapardı, senkronize ederdi. Bir şekilde onun gibi gün ışığı aldığında şeyi veriyorsun ha şimdi sabah şimdi öğlen oldu, şimdi akşam oldu zamanın akışı içerisinde kaybolmuyorsun. Bu bizim için çok önemli. Gün ışığı aldığımızda bizim e, daha e, şey olarak e, ...sirkadyen ritmemiz daha iyi çalışıyor. Hı. Bu da performansımıza, sağlığımıza, hani ruh sağlığımıza da yansıyor. E, aynı zamanda şey de bulmuşlar, yapay ışık da tabii yapabilirsiniz. Hiç kapalı bir yerdeyim, alt kattayım tabii ki. O zaman da yapay ışıkla yapmaya çalışın bunu. E, ama yapay ışığına nazaran doğal ışık da daha iyi olduğu görülmüş. Hani, e, onu söyleyeyim. Bir sonraki maddeye gelelim. E, sıcaklığı iyi ayarlayın. Bu da çok akla gelmeyecek bir madde aslında. Şimdi e, sıcaklığın insanlar üzerinde çok büyük etkisi olabiliyor Andy abi fakat burada şey bir ipucum yok hani şu dereceyi ayarlayın atıyorum 18 derece olsun böyle bir geyik vardır hani hı hı. ofis yerleri 18 derece. Aslında bu hiç doğru bir şey değil çünkü aynı 18 derece az ya ne yaptın sen millet dolar da 18 bunlar cimri galiba birazcık <gülüyor> olabilir <gülüyor> alışkınlar yani 20'de 22'de neyse yani böyle bir nokta atışı bir şey tabii ki herkese uyan bir şey yapıyorsun ama aslında doğrusu herkesin farklı bir sıcaklığı var. Kişiden kişiye göre değişen sizin evet. en optimum çalıştığınız bir sıcaklık var. Bunu deneme yanılma ile bulun. Artısı ne? Evdesin. Daha az kişiyle kavga ediyorsun hani sıcaklık için. Hani bir sorunun yoksa e, durumun yeterliyse hani ısıyı açmakla kapatmakla ilgili. Kendiniz deneyerek hani bir gün mesela şurada tutayım atıyorum tabi. Antigratla ölçemezsiniz de e, kaloriferin ayarını kombinin ayarını falan böyle ufak değişikliklerle deneyin. Hangisi sizin için daha iyi? Çünkü sıcak veya soğuk olursa sizin optimum derecenizden bu uyku yapıyor bizim hmm. için. Ben bu tekniği mesela kullanıyorum genelde soğuk şeylerde soğuk derecelerde, düşük sıcaklıkta insanlar daha zor dalar. uykusu gelmez. MR çektiğimizde çocuklara 40 dakika falan arada uyuyabiliyorlar amdi abi ve orada bizim deneyleri yapmaları lazımdı, tamam mı? Yani bitiyor yani. O kadar ayarlamışsın, bir yere kadar getirmişsin. Ball, allayıp, pullayı ballayıp sokmuşsun MR'ın içine kadar ama orada uyuyakalıyor ve uyandıramıyorsun. Sızıyor yani çünkü çok sıkıcı bir şey ve emar odasının derecesi benim elimdeydi. O yüzden ben de böyle çaktırmadan kısıyordum biraz e, ve daha az uyuduklarını göstermemiştim. Yani şöyle söyleyeyim, e, toplantılarda da mesela bizim patron şey yapıyor, e, ekibi bütün ekibi topladığı zaman toplantılarda e, klimayı dibine kadar açıyor donuyorsun yani. uyuma mümkün değil. Dolayısıyla toplantıda da böyle sızdım ben. O oh, rahat rahat dinleyim durumu olmuyor. Bu bilindik de bir teknik. Evet ee, ama orada bilinmeyen şu var. Fazla açıyorsa klimayı zarar ediyor. Aslında şöyle zarar ediyor. Sizin hepinizin dikkati dağılıyor. Çünkü fazla evet. soğukta üşü, üşüdüğünü hissettiğim bir soğukta da odaklanamazsın aslında. aslında. O da bir aslında kar zarar arasında bulması lazım. Şeyde, evden çalışmada zaten hani konumuz olduğu için burada daha avantajlıyız. Çünkü ofiste de mesela dediğim gibi belli bir standart var. İşte bizim şu an çalıştığım yerde 23-24 derece galiba. Ama yani ya termostatları bozuk ya bir şey 25-26 dereceye kadar çıkıyor ve terlemeye başlıyoruz bu sefer. Yani oturduğum yerden ben ya diyorum şunu kısın bilmem ne anlatamıyoruz. Ya işte bak termostat ölçüyor vesaire. O yüzden evde olmak avantajlı. Kendin istediğin gibi ayarlarsın. Evet, evet. Size en uygun sıcaklığı bulmaya çalışın. 7'ye geldim. Yine çok e, sen toplantı dedin, çok bariz gibi geliyor ama toplantı düzenlemekte çok fayda var bu iş başarısı için, iş performansı için. E, özellikle düzenli toplantılar. Hmm. Yani e, belli bir zamanda gelen, hani aynı şekilde yine beyni eğitiyorsun, toplantı var şimdi. O toplantıda belki bir şey anlatacaksın, bir şey sorulacak. İşini sen ona göre küçük küçük deadline'lar, küçük küçük tarihler koymuş oluyor aslında. Toplantıya kadar bitireyim diyorsun. Bazı insanlar çünkü böyle bir tarih olmadığı zaman iyi çalışmıyorlar. Hani saldığım çayla, mevrem kayla, bazılarında çok işe fark etmiyor Hı. olup olmaması. Ama bazı insanlara cidden hani dedin ya işte 10 dakika kala, 15 dakika kala yaparım mesela. O 10 değil de 11 olsa sen atıyorum 10.45 kalkacaksın. Hani bir şekilde bir yere bir şeyi koymak gerekiyor. Toplantının böyle bir amacı var. Bir, iki insanlarla e, iletişimde olmak ve burada bir kavram var. Türkçe'sini çok bilmiyorum debriefing deniyor buna. Yani briefing Hı. ön toplandı, bir şey başlamadan önce ön bilgi verilir. Debriefing de son bilgi diyelim, Ar sonrasındaki bilgi, bu çok önemli bir kavram, bu özellikle havacılık camiasında çok kullanılan bir şey, geçenlerde Asım Şengör'ü konuk almıştık, ee, o da işte biyolog, ee, o dedi ki mesela ben dediği doktora zamanında bu de debriefing olayını havacılıktan getirdim, kullandım ve çok işe yaradı dedim, nedir debriefing? Bir toplantıya da bir iş yapıyorsun, sonrasında toplanıyorsun, İşten önce değil sonra, ve şeyi değerlendiriyorsun, ne iyi gitti, ne kötü gitti, bir dahakine ne yapabiliriz? Bunların, özellikle bu debriefing'in iş performansını inanılmaz derecede arttırdığı, işin kalitesini çok arttırdığı ve yaratıcı çözümler ürettiği. Yani bir şey çözemiyorsunuz ekipçe, bir sıkıntı var ya da yaratıcılık, e, inovatif... Çözümler arıyorsunuz, debriefing yapabilirsiniz aslında. E, o çok önemli. Ya burada şey önemli de Toplantının ayarında olması önemli. E, evet. Bir süresi demiş uzun ki, olmayacak. Hem süresi uzun olmayacak, hem de günde üç 4 tane toplantı yapıyorsan çünkü bazen gerekiyor. Ben de benim de başıma geliyor. Farklı farklı ekipler, farklı farklı işler yapıyorlar. E, bu sefer çalışmaya zaman kalmıyor. Yani biz hatta geçenlerde hesaplamıştık. Benim bir haftalık çalışma mesaimin neredeyse yarısı toplantılarla geçiyor. E Ben hangi ara oturup da yazılım işi yapacağım evet. ki e, bir şeyler ortaya çıkaracağım. E, bu yani koordinasyon zorunlu olmasa yapılmaz zaten. O yüzden ama mümkün mertebe toplantıları kısa tutun derler ya. Gereksiz uzatmayın. E, evet. Amaca yönelik olsun. E, bu önemli yani bir şey. Yani yöneticilere bir ipucu verelim. Aynen yani toplantının belli bir maddesi olsun. 3-4 maddeden fazla olmasına da ben 3 ...seviyorum. Üçten fazlası bir başka toplantı yapman lazım başka gün gibi düşünebilirsiniz. Ve kısa olması lazım ve o dediğin gibi gün içinde de yani şey gibi algılanabilir. Bazı öğretmenler de bu var şimdi o buranın konusu değil ama yani çok sık toplantı yapmak aslında hani çok çalışacağımız anlamına gelmiyor. Hani işte değiliz bari uzaktayız da hani gönülden ırak şey olmasın, gözden ırak gönülden ırak öyle bir şey değil aslında yani az toplantıyla da siz yapabilirsiniz. E, toplantı yerine belki mesela Trello gibi başka yönetim araçları gibi organizasyon araçları kullanabilirler. Çünkü toplantının amacı ne? İletişim de kurmak. Hani bazen de rapor veriyorsun. Ne oldu, ne bitti. Evet. O raporu belki Trello'ya bir yere girerek işte ya da Slack'e bir şeye girerek bakabilir yönetici. İlla e, sizi toplatıyor. Her toplantıda Hamdi abi bir de nasılsın, misin, nasıl gidiyor, bir, yani uzuyor. Hani ne kadar kişi, o kadar şey. Onu araştırıyorum şu anda bir kat bulacağım. <gülüyor> Acar sayı kat sayısı <gülüyor> diye. Kişi sayısı ile çarpıyorsunuz bunu toplantının süresi uzuyor. Bizim yayınlarda da oluyor bu. Her bir kişi eklendi yayın uzuyor. Ee, onun için söyleyelim. Bir de iş yerinin sosyal tarafını unutmamak gerekiyor. Hani sosyallikten kastımız iş arkadaşlarımız sosyal ve e, daha önceki maddede söylediğim gibi e, şey koruyucu etkisi var. Bu arada bu yanlarında rakamlar görüyorlar. Bunlar ne derlerse bunlar e, bu maddenin geldiği bilimsel çalışmanın numarası. Hı. sunumun sonunda bunların numaralarıyla tam adlarını bulacaklar. Hangi makale, hangi çalışmada bulunmuş bu bilgi okuyacaklar, o yüzden rakamlar o yüzden Dipnotlara dip bakınız düz. Aynen dipnotlara bakabilirler. Gelelim 8'e sona yaklaşıyoruz. Hareket edin. Ee, bu çok önemli bir şey. Sadece sağlıktır, Hani sporun hareketin önemli etkileri var ama senin de yayınlarda konuştuğun gibi aslında böyle her gün süper ağır aktivite yapmanıza gerek yok. Ee, i̇şte şey vardı haftalık 50 dakika orta düzeyde hafif orta düzeyde hareketin bile tüm bu hani diyoruz ya koruyor şuna karşı koruyor kalp hastanı buna bütün bu sağlık yararları aslında hani böyle dili iyice iyi sporcu olmanıza falan gerek yok çok ciddi spor yapmanıza gerek yok haftada 50 dakika bile bir hafif toplam 50 dakika haftada böyle bir böyle kalp atışınızı hafif hızlandıracak bir şeyler yaptığınız zaman e, ne olursa olsun bunun yararları var buraya kadar zaten iş birçok kısmını hallediyorsunuz sonrasında yaptığınız her Fazla çalışma öyle çok çok da düşürmüyor riskinizi. Çok çok da büyük yararları olmuyor. O yüzden çok hafif de olsa egzersiz yapabilirsiniz. Ee, onu söyleyeyim. Ya Basit ee... şeyler de olabilir Cevdet. Mesela e, ben çok çay içiyorum. Hani biliyor herkes. E, Aha. Aşağı bizim benim çalıştığım yerde alt katta kantin. E, çayı Aha. oradan alıyoruz. E, çok gittiğim için bana diyorlar ki ya termos al. E, i̇ki de, bir de gelip durma böyle. Olur mu diyorum spor yapıyorum ben. Merdivenle inip inip çıkıyorum o sırada. İnerken biraz nasıl çıkarken şey yapıyorum günde 10 kere 20 kere merdivenilip çıkmış oluyorum. Onun gibi Müthiş. böyle çok ufak tefek şeyler de olabilir. Ee, ama birazcık kalbi zorlamak lazım. Evet dediğin gibi ne kadar yapsan kar çünkü. Aynen öyle. Ee, şeyi söyleyelim bu arada egzersiz yapmak aslında enerjinizi düşürmüyor. Egzersiz yaptıktan sonra fark bunu bilenlerde vardır. Hani halka ağzına da çok gelir. Daha dinç olduğunuzu ve daha enerjik olduğunuzu fark ediyorsunuz. Yani bir paradoksik bir durum var orada. O yüzden enerjim düşük diyorsanız, hani çivi çiviyi söker her zaman işe yaramaz ama burada yarıyor. Ufak bir egzersiz bile yapsanız enerjiniz artıyor aslında. Ee, onu söyleyelim. Bakıyorum bakıyorum başka bir burada bir demiş ki evlerimiz Hı. ufak demiş ama herhalde o kadar değildir ya yani. Mesela bak şu senin ekranda paylaştığın kadının ha, ne bu kadar. bu olduğun bir, yerde yapabilirsin yani ya bir, öyle bir... bir. metre kare hadi bir buçuk iki metre kare diyelim bir alan yetiyor o kadar öyle evin bir ucundan bir ucuna koşmayacaksın. Olduğun yerde yapacağın hareketler. Yeterli olacaktır. Ben şeyi önerebilirim burada, ücretsiz bir uygulama, e, Nike Nike Training diye bir uygulama, yeşil bir şeyi var. E, Türkçesi çok güzel ve videoları var. E, sen giriyorsun oraya, belli bilgilerini giriyorsun ve atıyorum daha önce yaptın mı, yapmadın mı sana kendine özel bir program çıkarıyor. Yani yeni başlıyorum diyorsun, evden yapacağım. Hani bana işte şey diyor bize dumbbell'ın var mı, aletin var mı, yok diyorsun, işte koşabilir misin? Çıkamam, koşamam diyorsan da onu da koşamam diyorsun. Ona göre sana bir program çiziyor ve bunu yavaşça başlatıyor. Mesela ilk başlayanlara işte iki günde bir yap diyor. Mesela başlatıyorsun onu, müziğinle de birlikte de yapabilirsin. Sen hareketleri videolu gösteriyor, yapıyorsun. E, hızını da seçebiliyorsun, seni yönlendiriyor tamamen. E, çok da güzel, ücretsiz bir servis. arkadaşlarımıza da yükletirseniz. Arkadaşlarınızı ekleyip yarış alabilirsiniz hani sen bugün şu kadar yaptın ben bugün bu kadar yaptım gibi gamification yapıp oyunlaştırıp orada güzel olabilir tavsiye ederim. Ee, evet. Nike Training diye geçiyor. Aynen senin söylediğinde zaten yani. bakın Meriç de söylemiş. Ee, yani çok telefonlarda falan bir sürü var yani sadece Nike'ın da değil ücretsiz olanları da var ücretli olanları da var. biraz daha seviye arttırmak istiyorsan yeter ki yapmak Hı. istesen. Aynen öyle aynen öyle. Bir de yogayı deneyebilirsiniz, yogayı sadece egzersiz olarak almadım, videolar var çok güzel, youtube'da yoga videoları var e, her şey için özellikle mesela farkındalık yogası dediğimiz, mindful yoga denen bir özel bir tür de var o da çok daha hani e, zihinsel şeyler de yaşıyorsanız, odaklanma sorunları, stresle yaşıyorsanız ona, o anlamda da çok iyi, e, güzel şeyleri var açık, karşıdaki şeyle birlikte hareketleri yapmaya çalışıyorsun, hiçbirinin uzman olması gerek yok, yoga birazcık sizi e, vücudu da esnetiyor aslında hani ee, o anlamda da çok uzun saatler oturuyorsanız masa başında büyük etkileri olacaktır. Ee, onu söyleyelim. Şey, YouTube videoları dedim. Bazen online spor salonları bile var. Yani normalde fiziksel gittiğin cimlerin e, şeyini ödüyorsan e, aynısını online canlı derslerle falan. Hani herkesin evden bağlandığı dersler de yaptırıyorlar. Onları da tavsiye edebiliriz. Orada da çünkü etkileşim var. Yani. Bak Mert Yıldız demiş, e, demiş ki... Yok kesilmiyor. Mert Yıldız demiş ki... Evet, programın tam ismi Nike Training Club demiş. E, <gülüyor> galiba yarışa da biliyorsun. E, orada arkadaş evet, evet. biliyorsan. E, o da seni motive edecek şeylerden biri. Yani tek başına e, kendi... Yani senin zaten ilerlemeni göstermesi e, o bir yandan motive ediyor ama o uzun zaman alıyor. Belki Hı. arkadaşlarınla birileriyle birlikte başlarsan e, daha avantajlı olabilir. Çok iyi ama dediğimiz gibi ya günde 20 dakika. E, i̇lk başlarda zaten her gün de olmuyor. Ben bir aya işte uzun süre Yeni başlattım. Yeni başlattım Hamdi abi ve bana şey verdi yani 6 dakika diyor bugün. İlk gün evet, 6 dakika başlıyor, dedi mesela. Aynen. Yavaş yavaş arttırıyor. O yüzden hiç şey yapmayın deneyebilirsiniz. Online Dumble'da kaldırıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Mouse ile kaldırıp indiriyorsun. <gülüyor> evet. Ee, yalnızlıkla savaşın dedim. Bu da önemli. Ee, söyledik zaten hani aktif kalalım ruhsalımızı koyalım. Yalnızlığın hani... Ee, özellikle işte batı dünyasında büyük bir salgın aslında. Ee, İngiltere'de falan yalnızlıkla ilgili özel çalışmalar da var. Ee, Bakan, biraz... Bakanlık kurulacaktı bir yerde. Hangi ülkedeydi hatırlamıyorum. Yalnızlıkla İngiltere'de bir... vardı da bilmiyorum gerçekten kuruldu mu kurulmadı mı hani şimdi yalan olmasın. Ama cidden önemli. Bununla ilgili e, kurs gezaktın çok güzel bir videosu var. Tavsiye ederim. Baya güzel onunla ilgili araştırmaları toparlamışlar. Kitap önerisi de var orada. Baya e, iyi anlatıyor. Oradaki ipucu şu. Yalnız olmak fiziksel olarak yalnız olmak Değil yalnız hissetmek sizin sağlığınıza zararlı yani fiziksel olarak yalnız olabilirsin ama ne bileyim işte bu işte programlarla bağlanabilirsin ya da kendin hissetmiyorsundur yalnız ne bileyim şey çok duyuyoruz mesela sizin gündemleri canlı yayınları programları da böyle izleyen yani orada kendini yalnız hissetmiyor. Sizle birlikte sizi izliyor gibi evlerinde misafir olmuş gibi oluyorsunuz bu kendini yalnız hissetmemek çok büyük koruyucu bir etki var yani oradaki püf nokta kilit nokta Sevdiklerinize bağlantıyı koparmayın dedim. küçük gruplar bile. Yani 3-4 kişi bile, 2 kişi bile dediğim gibi daha az uzaktan bağlantınız olsa bile bunların çok büyük etkisi var. Ee, i̇lla böyle süper e, işte arkadaşınızla çevrili çok büyük gruplarla şey yapıyor olmak zorunda değilsiniz. Online bile yapsanız o da bir bağlantı. Hı -hı. E, sonuçta aynı görüşmeyi yapıyoruz. Tabii ki fizikselin farkı var ama büyük şu ana kadar bildiğimiz büyük bir farkı yok. O anlamda gene size verdiği sağlık yararlarını... E, ...sağlayabiliyorsunuz. Ben buraya şey de ekledim. E, multiplayer oyunlar aslında Hamdi abi. Hani Ben kendimi sevmiyorum Multiplayer oyunları. E, Sevmeyen de var ama... E, ...sevilmesinin bir güzelliği de zaten arkadaşlarımla konuşuyorsun, bir şey yapıyorsun birlikte. Hı hı. Çok önemli bir sosyal boyutu var. O yüzden hani benim çocuğum yalnız işte sürekli oyun oynuyor Multiplayer'dan falan... E, ...diyen anne babalar ya da çevrenizde varsa yargılamayın. Tam tersi aslında çok doğru bir şey yapıyorlar çünkü... Bu çağın iletişim şekli de bu. Ben şeyi biliyorum mesela burada Hollanda'da, daha önce de söyledim. Hollanda'da bir tanıdığım vardı. PUBG arkadaşının düğününe gitti Ankara'ya. Yani sadece PUBG'den tanışmışlardı. Düğününe gittiler, bütün onların çetesi, PUBG çetesi gitti oraya yani. Çok da güzel hani arkadaşlıklar da kurulabiliyor. Netflix Doğru. Party diye bir şey var, e, Chrome eklentisi var Netflix Party. Bağlanıyorsun, iki taraflı aynı anda senkronize ediyor. Aynı anda birlikte bir şey izleyebiliyorsun Netflix'ten. E, bu tarz şeyleri de deneyebilirler ben ailemle yapıyorum mesela e, şeyi böyle izleme şeylerini güzel oluyor e, bir yandan üzerine yorum yapıyorsun falan bir arada izliyor gibi oluyorsun güzel bir taktik başka varsa çete yazsınlar akıllarına gelen son şeyi de söyleyeyim yeni şeyler öğrenmek tabi ki bunun hep sen zaten yayınlarda söyledin beyni koruyucu etkisi var bizim için ama evde kalırken yine olaya yenilik getirmek çeşitlilik getirmek çok önemli şimdi benim burada özel bir tavsiyem var bizim eğlenceli şeyleri dersle karıştırmak çok güzel bir taktik. Çünkü bir şey zorunda olduğumuz için yaptığımızda ya da bu ders dediğinde anında motivasyonumuz düşüyor, dikkatimiz düşüyor. Biliyorsun hmm. çetede yazmışlardı. Ama ders ders gibi görmüyor. Bu bir ders değil. Ben bunu öğrenmek zorunda değilim. Merak ettiğim için öğreniyorum. Diye öğreneceğiniz şeyler var. Yani o yüzden bu online öğrenme olayı insanlar kimisi bunu mesela siteler çok ders sitesi gibi olduğu zaman Olmuyor, çalışmıyor. YouTube'dan daha çok öğrenemiz. Çünkü YouTube kendi başına bir ders alanı değil. Yani eğlence alanı daha çok değil mi? Ama onun içinde işte bir yandan eğlenirken arkadan öğrenmek buna latent learning deniyor. Arkadan öğrenmek, böyle örtük öğrenmek denen bir şey var. Böyle yapabilirler. Mesela Crash Course'un videoları var. Farklı Türkçe tutorial yapan, bir konu anlatan çok fazla video var. Hı hı. Keyfinize göre arayın, bulun ve bunları Ders gibi değil de yani bugün işte ne bileyim yemek yerken çay içerken bir şey izleyeceksen YouTube'un başına geçtiğinde bunu izle bu sefer de. Fark etmeden aslında öğreniyorsunuz bir güzelliği belgeseller. Çünkü belgeseller zaten hani seyir zevki olan şeyler kendi başına akar gider yani iyi belgeselse anlamadan bir sürü şey öğrenmiş olursun. Bunları da sonra öteki ipuçlarıyla birleşip arkadaşlarınızla konuşun. Mesela ne düşünüyor onlar sizin bu son belgeselde böyle bir şey gördüm falan gibi. Hemen oradan konuları da bağlayabilirsiniz. Ee, bir Burada önemli bir nokta var yalnız. Ekran dışı hobiler Hamdi abi. Şimdi işi bilgisayarla olan insanlar, evden çalışabiliyoruz ama bilgisayar olmak durumunda gibi oluyor. Hı hı. Çok ekrana bakıyoruz. Ekran dışı hobi ve aktiviteler. Işte ne bileyim bir müzik aleti olabilir. Ee, yani mesela ekranı kapatıp sesle, hani biriyle konuşursun arkadaşım ama sırf ses kısmıyla atıyorum. Audio call hı hı. yapabilirsin. Ekrana bakmamak önemli. Yani bir yeni bir yemek yapmayı falan öğrenebilirsin. Ne bileyim başka bir maket Aha. yapmak falan gibi bir hobin vardır onunla uğraşabilirsin. Yapılabilecek şey çok yani. Ama zor. Yani benim gibi, Tabii gibi sürekli zor. bilgisayar ekranıyla işin de bilgisayarla falan ilgili olunca bu tarz şeyler yapmak zor ama kendini biraz zorlaman lazım. Evet bak maker oldum demiş evde kala kala. Ruhu demiş ki <gülüyor> yani mesela hani bir şekilde ekran dışı bir aktiviteye e, dadanmak çok güzel olabilir e, bu devirde. Eve de hani her şey geliyor, sipariş ediyorsun, geliyor. E, mümkün mertebe böyle bir şey yapabilirsiniz. Kitap okumayı da yine çok şey yapamıyorum çünkü gözlerimiz kuruyor aslında. Gözü bozmuyor da gözü kuruyor. Tek bir noktaya uzun süre baktığımızda kitapta da bu var. Her ne kadar ekran olmasa da böyle bir bulgu var yani. Hani o yüzden de kalktım burada web sitesinde okuyordum şimdi kitaptan okuyayım. Tamam hani hiç yoktan iyidir ama ekran dışı aktivite yapabilirsiniz. Çünkü şu bulunmuş özellikle günde 8 saatten sonra ekrana baktığınızda öyle yani 8 saat kesinliksiz baktıktan sonra yavaş yavaş beynimizdeki e, hücre sayısını belli bir oranda azaltıyor. Hamdi abi geri dönüşsüz değil bu geriye toparlanıyor ama yani ben azaltıyor. Ben bittim o zaman Cevdet yani. Ben de diyorum <gülüyor> gitgide git bir haller geliyor bana. Erimiş halinle Hamdi abi tek başına yayın yapıyorsun kaç haftadır. <gülüyor> Daha demek ki çok var <gülüyor> yani. Yıllar Top içerisinde 2025 <gülüyor> yılında böyle <gülüyor> ve evet. bilim notlarında böyle salya hakikaten bir adam var ekranda böyle. <gülüyor> Ekranı kapatıyoruz şöyle yapıyormuş. Ben <gülüyor> anlatayım size şey yapmayı. O da olabilir. Bir tavsiyem daha var. Ee, bu da şöyle. Yaratıcı uğraşlar, yani ifade, yani express, expressive dediğimiz ifade edici, yaratıcı uğraşların çok daha büyük artısı var. Çünkü yaratıcı bir şey yaptığınızda aslında duygularımızı düzenliyoruz. Hemen bir örnek vereyim. Şarkı söylemek. İyi olmak zorunda sesiniz, hiç hiç önemli değil. E, şarkı söyleyin evde ve ekran dışı bir şey. E, şarkı söylediğinizde, kimisi, hani, kim kafanıza bir şey atılmayacaksa, komşudan, evden falan, hani bir şekilde şarkı söylediğinizde, e aslında bir duygunuz varsa o duygunuzu ifade ediyorsunuz ve dışarı atıyorsunuz. Çok önemli bir fonksiyonu var. Müzik yapmak, enstrüman öğrenmek, resim yapmak veya işte çizmek, yazmak, el yazısı bir şey. Her şey, yaratıcı olabilecek her uğraşın ekstra size bir bonusu var. O da ifade etmek ve duygu düzenleme taktiğidir aslında bu. Yani ne Türkçesi aslında anlaşacak hani içimde birikiyor, birikiyor, birikiyor atamıyorum diyoruz ya. Onu bir şekilde yaratıcı bir şey yaptığınızı da bir şekilde atmış oluyorsunuz vücut. Duyguları düzenlemeyi, regüle etmeyi bunlarla yapıyor. Bir taktik olarak kullanıyor. Onu da söylemiş e, olayım. Abi. 10 tane maddeyi tamamladık diyorsun. Evet 10 emir gibi. E, işe gider gibi giyinmeye çalışacağız. ılık duş mümkünse. Günü planlayacağız. Rutin yapacağız ama ufak değişiklikler yapacağız içinde. Arkadaşlarımıza bağlı kalmaya çalışacağız. Sevdiğimiz aktiviteleri yapmaya çalışacağız. Sınırı çizmeye çalışacağız. Atıyorum burada e, iş yapıyorsam burada yapmayayım gibi. E, ortamı değiştirerek fiziksel olarak da sınır çizeceğiz zaman olarak da. Pencere kenarı mümkünse dışarıyı görebileceğiniz zamanın farkında olabileceğiniz, ışık alabileceğiniz bir yerlerde çalışın. Kendi optimum sıcaklığınızı bulun. Toplantı düzenleyin. Fazla değil ama düzenli olsun. Ve debriefing'e önem verin. Yani ne iyi gitti ne kötü gitti üzerine düşünmek tefekkür de diyebiliriz. Hareket etmeye çalışın. İşte uygulamalarla arkadaşlarınıza yarışarak, YouTube'dan bakarak evde de olsa ufak hareketler. Yalnızlıkla savaşmak için, uzaktan tanış bile olsanız, küçük gruplar bile olsa, insanlarla iletişimde kalın ve müzik gibi, yaratıcı şeyler gibi yeni şeyler öğrenmeye çalışın diye özetleyin Hamdi abi ben. Evli ve bebekli çalışan anne babalar için madde yok mu demiş Reo. <gülüyor> Vallahi aslında bu sınır çizmek evli ve bebekli anne babalar için önemli. Ee, onun dışında e, diğerler diğerleri aslında çok önemli değil. Hani mesela onların da şöyle bir avantajı oluyor. Yalnız değiller. Sürekli hani bir e, tabii çocuğun büyük bir şeyi de var hani sorumluluk gerektiriyor, yorucu tarafı da var. Ama çok büyük hani özellikle kadın tarafından anne tarafında çok büyük beyine yararlı etkileri var. Yani onun hani derler ya, bir gülüşü şeyi bitiriyor, bütün yorgunluğunu bitiriyor. kadın beyinde de çok büyük işlemler yapıyor. Hem hormonu olarak hem şey olarak. Bunu tabi deneylerle falan biliyoruz yani gülen çocuk gösterip ağlayan çocuk gösterip cidden beyninde ve hormonal değişiklikleri çok güzel görebiliyorsunuz babalarda da vardır yani anneler kadar olmasa da onlarda da vardır böyle söyleyebilirim onlar için. Valla Cennet eline evet. sağlık e, çok güzel derlemişsin bence gayet de güzel anlattın e, farklı da bir program oldu. Güzel oldu teşekkür ediyorum izleyenlere sen de çok teşekkürler Hamdi abi. O zaman bir sonraki programda gene böyle ilginç konularla inşallah görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.